Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz tam iken şöyle güzel farklı bir kabak tatlısı yapacağız böyle şekerleme lezzetinde olacak ben e, kabuklu haliyle toplamda tam 4 kilo e, kabak kullanıyorum soyacağız kabağı ondan sonra tekrar tartacağım sizlere tam ölçü verebilmek için şekerini falan daha iyi ayarlamanız için ben şimdi kabakları şöyle kenara alıp önce Soyayım. Ben bu şekilde alıyorum ki bütün aldığınız zaman biraz zorlanabilirsiniz. Aldığınız yere söylediğinizde bu şekilde de sizin için hazırlıyor. Şimdi ister e, direkt önce kabuğunu soyun, isterseniz de dilimleyin. Şu iç kısmı, ipli kısmını alalım. Şöyle önce keseceğim. Bunun özelliği böyle ince ince olması arkadaşlar. İyice yapacağız. Bu şekildeki şu kısımlarını daha rahat çıkarırsınız bence. Öbür türlü biraz zorlar. Bakın hemen rahatlıkla çıkıyor. Suyuklarını kenara alayım. böyle ince ince yapacağım. Tam böyle şekerleme lezzetli oluyor. çıkartalım. All right. Kabağın hepsini soydum ama tabii ki hepsini pişirmeyeceğim. Sizlere çok farklı bir yöntem göstereceğim arkadaşlar. İnanın bu doğrama şekli çok daha zevkli oluyor. Bir kısmını pişireceğim. Bir kısmını da şekerleyip buzlu atacağız. Canı istediğinde hemen çıkartıp pişireceksiniz. Bu yöntem çok güzel olacak. En azından daha sonrasında şekerde falan bekletmenize gerek kalmayacak. Şimdi ben hepsini güzelce bir yıkayayım birkaç suyla kabağı yıkadım güzelce bir 15 dakikadır bekliyordu süzdürdüm ee, yıkanmış haliyle arkadaşlar bir buçuk bir buçuk üç kilo 200 gram falan geldi ben bir buçuk kilosunu şimdi hemen sizlerle birlikte yapıp göstereceğim böyle şekerleme lezzetini yaptığım için şekeri biraz fazla koyuyoruz tabii ki diğerinde göstereceğim şeker diyeceğim buzluğa kaldıracağım daha sonraki videolarımda e, buzluktan çıkartıp pişireceğim onu sadece şimdi buzluğa koyacağım o kenarda beklesin şimdi şöyle uygun bir tencere önüme alıyorum böyle teflon kullanıyorum çelikte kullanabilirsiniz. içerisine yerleştiriyorum şu anda tam bir buçuk kilo var burada ee, hemen hemen bir kiloya ben bir buçuk su bardağı falan koyuyorum şimdi bir buçuk kiloya da ortalama iki su bardağı koyuyorum şimdi bir buçuk kiloya 3 buçuk su bardağı kadar şeker koyacağım çünkü böyle bir şekerleme lezzetin olmasını istediğim için şekerini arttırıyoruz. Şimdi hemen şöyle 3 buçuk su bardağı şekeri koyuyorum. Eğer normal yapacaksanız zaten tarifi var yukarıya ve videonun sonuna eklerim yapabilirsiniz. Ama bunu da mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle iyice her yerine gelsin. üçüncüyü koyuyorum yarım bardak daha koyarsam yeterli yarımdan biraz fazla koyuyorum şöyle biraz dağıtıyorum elimle her yere gelsin şimdi kapağını kapatıyorum öyle çok fazla hiç beklemenize gerek yok ee, zamanınız en az 2 saat kesin olmalı 2 saat boyunca böyle şeker birazcık dibinde erime başlayana kadar dinlendireceğim oda ısısında eğer zamanınız varsa akşamdan da yapabilirsiniz ama bu şekerleme lezzetinde olmasını istiyorsanız çok fazla akşamdan bekletmemenizi tavsiye ederim şimdi bu biraz daha kenarda beklesin ben o süre içinde hemen şu kabağı hazırlayayım şöyle bir büyükçe biraz poşetimiz olursa daha iyi büyük bir kuzol varsa Döktümüz. Ona da yapabilirsiniz. Şimdi kabakları içine yerleştiriyorum. Burada da bir buçuk kilo var, aynı. Bu da daha sonraki videolarında çıkartıp pişireceğim ve sizlere videosunu çekip göstereceğim. Bir buçuk kilo değil de yarım kilo, bir kilo Gene bunun içerisine de üç buçuk su bardağı şeker koyuyorum. Normal pişirecekseniz iki bardak da yeterli. Hem bekletme derdiniz olmuyor bu şekilde. Saymayı unuttum. iki mi oldu üç mü? Kafam karıştı videoya bakmam lazım. Bakıp geldim. 3,5 bardak yani doğru koymuşum. Şimdi bunu şöyle bir karıştıracağım içerisinde. Ve ağzını sıkıca kapatacağım. Böyle hiç hava girmesin içine. Ona çok dikkat edin. Buzluğa kaldıracağım. Pişirmek istediğim zaman çıkaracağım. Zaten buzlukta şekerlenecek. Yani şekeri salacak, buzlanacak, sulanacağı için hiç bekletmeden pişirmiş olacağız. Şimdi bunu buzluğa kaldırıp diğeri de birazcık daha beklesin. kapalı bir şekilde iki saattir yani bakın çok güzel suyunu saldı oldukça suyu koyu olması gereken Şimdi ocağın altını yapıyorum en yüksek ayarda önce fokur fokur kaynasın kapağını kapatayım kaynadıktan sonra orta ateşte pişireceğiz çok kısıkta pişirirseniz çok sulanacaktır o yüzden kaynadıktan sonra orta ateş alacağım Fokur fokur kaynamaya başladı. Bu şekildeyken altın orta ateşe getiriyorum. En büyük ocağın orta ateşine çok kısmıyoruz. Ve arada kontrol edeceğim. Şimdi birazcık pişsin. Daha sonrasında bir bakacağım. Piştiyse alacağım. Kapağını açtım arkadaşlar. Kapağı açık şekilde pişirin mutlaka. Yoksa çok sulanıyor. Zaten kabağım bu kadar suluymuş ki. Çok güzel bir şekilde pişti. Kontrol ettim gördüğünüz gibi gayet güzel pişti şimdi e, kabak piştikten yani 15-20 dakika ortalama pişti sizlerde kabağınıza göre bakarsınız piştiğinde hemen kapatın çok dağılmasın e, şimdi artık altını kapatacağım ağzı açık bir şekilde şerbetin içerisinde e, kabakları soğutacağım tamamen iyice soğuyana kadar bekleteceğim e, ben şimdi bunu balkona götüreyim balkonda soğusun Tatlıyı tam 2-3 saattir şerbetin içinde dinlendiriyordum bakar mısınız şerbeti koyulaştı tadı da böyle tam bir şekerleme tadında arkadaşlar. Mutlaka böyle şekerini biraz fazla koyup muhakkak böyle şerbetin içinde bekletin. Bekledikçe çok daha güzel oluyor. Hemen şöyle servis tabağına dizeceğim. Görüntüsü çok güzel gerçekten. Hatta dolaba kaldırın dolapta dinlensin çok daha güzel oluyor. Böyle soğuduktan sonra ben şimdi böyle servis tabağına alıp buzlağ dolaba kaldıracağım arkadaşlar dolapta dinlendireceğim. Ben iki üç tane yedim bile. tatlı gerçekten çok güzel olmuş arkadaşlar. Böyle yerken şekerleme tadı var inanın ki. Müthiş oldu. Şimdi hemen şöyle bir tane tabağı alayım. Ne kadar güzel olduğunu sizler de görüyorsunuz. Müthiş bir şekilde pişmiş. Mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Üzerine isterseniz tahin de ilave edebilirsiniz. Tam kıvamında pişmiş. Artık ben videom burada bitireyim. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.